Burada üçüncü dereceden bir polinomu birinci dereceden bir polinoma böleceğiz ve bunu uzun bölme işlemiyle yapabiliriz. Ama bu videoda size sentetik bölme denilen, sentetik bölme denilen değişik bir teknik göstereceğim ve şu an alışık olmadığınız için tahminen daha önce görmediğiniz için yapacağımız iş çok büyük bir işmiş gibi görünebilir ama çok kafanıza takmayın. Çünkü önümüzdeki videolarda bu tekniğin mantığını anlatacağız. Şimdi sadece izleyin. Aslında, aslına bakarsanız, çok algoritmik olduğu için ben sentetik bölmeyi çok da sevmem ve uzun bölme işlemini tercih ederim. Ama yine de tabii ki bu tekniğin bazı avantajları var ve bunları görmeniz iyi olur. Mesela çok daha hızlı ve bir bölme işlemi için sayfalar dolusu kağıt kullanmanıza gerek kalmıyor. Evet, neyse bu kadar reklam yeter, gelin başlayalım. Önce iki tane önemli hatırlatma. Sentetik bölmenin en basit halini yapacağız ve bu en basit hal ya da en basit algoritma için paydadaki ifadede iki şeye bakmanız gerekiyor. Öncelikle bunun birinci dereceden bir polinom olması lazım. Yani burada sadece x olacak. x kare x üzeri 3, x üzeri 4 olursa olmaz. İkinci olarak da buradaki katsayının 1 olması lazım. Aslında katsayı birden farklı da olabilir ama o zaman işimiz biraz zorlaşır. Ama genelde az sonra göreceğiniz işlem payda da x artı eksi bir şey varsa işe yarayacaktır. X artı bir şey ya da x eksi bir şey. Evet, bunları sakın unutmayın. Ve gelin şimdi başlayalım. Önce paydaki polinomun tüm katsayılarını yazalım. 3, 4, eksi 2 ve eksi 1. Bazıları bunu başka şekillerde de yapar ama ben size en klasik halini göstereceğim. Evet, burada bir satırlık bir yer bırakalım. Ve böyle bir şekil çiziyorum. Şimdi de paydaya, özellikle de x'ten sonra gelen sayıya bakıyoruz. Burada ne var? Pozitif 4. Pozitif 4 yerine negatifini, yani eksi 4'ü kullanacağız. Şahane, işte şimdi sentetik bölmeyi yapmaya hazırız. Güzel. Evet, ilk olarak ne yapıyoruz? Birinci katsayıyı direkt aşağı indiriyoruz. Evet, buraya 3 yazıyorum. Şimdi de bunu buradaki sayı ile çarpıp buraya yazacağım. Yani 3 ile eksi 4'ü çarpıyoruz ve buraya eksi 12 yazıyoruz. Sonra eksi 12'ye 4 ekliyoruz. 4 eksi 12 eksi 8 etti. Eksi 8'i eksi 4 ile çarpıp buraya 32 yazıyoruz. 2 artı 32, 30, 30 çarpı eksi 4. Eksi 120 eksi 1 eksi 120. Eksi 121. Son olarak burada bir terim var, öyle değil mi? Evet, sentetik bölmenin en basit halinde x artı ya da eksi bir şey olduğuna göre, burada zaten bir terim olabilir. Evet, bir terim olduğu için buradan en sağdan bir terimi, Aynen böyle, bu şekilde ayıracağız. Ve sonuç karşımızda. Söylemiştim, sihirbazlık gibi görüneceğini söylemiştim. Bu bölme işleminin sonucu, bu sabit yani sıfırıncı dereceden olan terim olacak. Bu x'in önüne gelecek, bu da x karenin. En sondakinden başlayarak sabit terim x, x kare. Burada başka bir sayı olsaydı da x üzeri 3, x üzeri 4 diye devam edebilirdiniz. Uzun lafın kısası bunun sonucu, 3x kare eksi 8x artı 30. Ve bu da kalan. Eksi 121 bölü x artı 4. Bu bölme işlemi kalansız değilmiş. Artık bunun kalan olduğunu öğrendiğinize göre bunu okumanın bir diğer yolu, eksi 121 bölü x artı 4 artı 30 eksi 8x artı 3x kare olabilir. Evet, umarım mantıklı gelmiştir. Daha önce de söylediğim gibi bir sonraki videoda bir örnek daha yapacağız ve daha sonra bu tekniğin nasıl ve neden işe yaradığını anlamaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar.